Kasıyor, dolar 18.19 euro 18.23 altın .00, borsa 3.165 ve bitcoin 19.9 30 gün düşüşle kapattılar. Yunanistan Başbakanı Mişotakis'den skandal iddia geldi ülkemizde yeni hükümet istiyorlar dedi. PodEx'in kurucusu Fatih Özel'in yakalandığı Brian'in operasyondan yeni ayrıntılar ortaya çıktı özel eşyalarına el konuldu. İzmir'de koktan kazan meydana geldi. Per pervanesi yere çarpan helikopter devrildi. İki kişi yaralandı. TikTok'ta canlı yayına açarak hediye isteyen Mehmet Ali Erbil dilini çıkartıp salladı. CHP'de Kılıçdaroğlu gençlere mesaj gönderdi. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız dedi. Manchester United'ı tutak buçuklatan Don Serzbeli ile Antonio Yıl transfer etti. Bırak'a Serdar Saçir'in peşinde Portekizler cazip teklif sundu değerli izleyenler. Sadece meyve sevdi ve anne sütüyle beslendiği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet ve vegan büyük ceza geldi. Selçuk Bayraktar Teknofest'te batılı güçlere meydan okudu. Ambargo sopası sallayanlar biz yokken bir yoldan biz yoldan dönmedikçe kazanamayacak dedi. Ukrayna hain ilan etmişti. Savaşta Rusların Tarafına geçen politikacı ve eşi evinde in infaz edildi değerli izleyenler. Ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.